Selamünaleyküm arkadaşlar. Adıyaman Gölbaşı'ndan Güven Motor. Ben Selim Usta. İlk yağ değişimi arkadaşlar. 750 km sıfırken sıfır aldığınız tank elinin ilk 750 km'de yağını değiştirmeniz gerekir. Bizimki 1107 km oldu. Biraz ee, geçtik baya. Evet baya zaten yağ yıpranmış. Hı hı. 750 ile 1000 km'de yağ mecburi arkadaşlar. Değiştirmezsek ya veyahut yağ değişiminde geç kalırsak. Bu bize ne gibi e, sorunlar çıkarır usta? Ee, yağ değiştirme de geç kaldığında siboplarda aşınma oluşur. Hı hı. E, efendime söyleyeyim. Kara duman atar yağ öldüğü zaman. Baskı kendini rahat bırakmaz. Sakızlanma gibi yapar. Evet yağ, yağ burada yağ, çıkan yağ, yağ hale, burada arkadaşlar. Ne geldiğini bir gösterelim. Simsi yağ. Bu şekilde yani motorunuz hı. uzun ömürlü olmaz arkadaşlar. Yağ bakımı geldiği zaman ya ilk işiniz yağını değiştirin.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 750 milim yağ alır. Hı hı. Ee, diğer kap modelleri olarak onlar 1 litre alır ama bu tank 50'likler 750 milim alır arkadaşlar. Tamam. Kullandığınız motorun yağı çok önemli arkadaşlar. Koyduğunuz yağın markası da çok önemli. Hı hı. Yağ önemli demiştik. Yağın markası Castrol Shell hı hı. Veta bunlar kalitelidir. Yani gönül rahatlığıyla motorunuza koyabilirsiniz. Bu yağlar olursa dedin 750 kilometreden evet. 750 kilometreye evet, evet normal sıradan yağ kullanırsanız her e, 500 kilometreden 500 kilometre mecbur kalırsınız değiştirmeye hı hı. ama kaliteli yağ kullanmış olursanız e, 1000 kilometreden hatta bini de geçmiş kullanabilirsiniz sorun olmaz. Anladım.